23 sayısına bakalım. Burada onlar basamağında 2 var. Bu 2, 2 adet onluğu temsil ediyor. Aşağıda da var. 10 kutudan oluşan 2 grup var. Burası 10, burası da 10. 2 tane 10. 1 tane 10, 2 tane 10. Bu 3 ise birler basamağında. Yani, 3 tane 1'i temsil ediyor. Onu da burada görebiliriz. 3 tane kutu var. 1, 2, 3 Ve tabi hep beraber ne oluyorlar? Bu 2 tane onluk 20 oluyor ve 3 tane birlikte 3 oluyor yani 23 oluyorlar. Hadi bunu yazalım. 23 eşittir 2 onluk artı 3 birlik. Peki 23'e 20 eklersem ne olur? Hayır hayır daha ilginç bir şey yapalım. 23'e 30 ekleyelim artı 30. 3 ve 0. E, bu ne olacak? 23 ile başlıyorum, burada göstermiştik ve 30 ekliyorum. 30 eklemek demek, 3 tane 10 ve 0 tane 1 eklemek demek. Hadi şu 3 tane 10'u ekleyelim. Bu birincisi, bu ikinci 10 ve üçüncü. 1, 2, 3 tane onluk ekledim. Şimdi kaç tane onluk oldu? Bir, iki, üç, dört, beş tane onluk oldu. İki tane onluk artı üç tane onluk beş tane etti. Beş tane onluk. Peki kaç tane birliğim var? Hala aynı, üç tane. Üç tane birlik artı sıfır tane birlik. E, yani üç tane birlik etti. Yirmi üç artı otuz ne oldu? E hadi tekrar yazalım. Yirmi üç artı otuz eşittir. Beş tane onluk, beş tane onluğu temsil etmesi için onlar basamağına beş yazıyoruz ve üç tane de birlik, yani üç. Bunu da turuncuyla yazalım. Yirmi üç artı otuz, elli üç eder. İki onluk artı üç onluk, beş onluk etti. Üç birlik artı sıfır birlik etti, yani beş onluk ve üç birlik oldu. E, eh, bu da elli üç eder.